Gençler selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Modern Problemler kitabı, metin yayınları, Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoca, nerede kaldık hoca? Hemen hatırlatayım ben sana 94, 95 ve 96. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda ve tablo ve grafik problemlerinin de sonuna gelmiş olacağız. Bir sonraki problem çeşidimizde yüzde problemler olacak arkadaşlar. Sonraki artık konuya geçiş yapacağız. Ve artık bu testte de karşına tablo ve grafik problemlerinden çıkabilecek en kazık mı kazık en nitelikli mü nitelikli soruları sizlerle beraber çözeceğiz. Toplam 7 soru ama 3 sayfa yani ben sana bunu böyle anlatayım sen artık nasıl anlamak istiyorsan öyle anla tamam mı? Bak 7 tane soru çözeceğiz 3 sayfa diyorum. Ciddi anlamda hoş ve güzel sorular var. Eğer ben ÖSYM olsam ve bir kurum olsam ve bir sınav yapacak olsam aha bu 7 sorudan bir tanesini mutlaka ama mutlaka koymak isterdim açıkçası sınava. Abone olduysan ve videoyu beğendiysen artık geçebiliriz videomuza. Evet arkadaşlarım demiş ki aşağıdaki grafik dünya üzerindeki bazı şehir veya eyaletlerin İstanbul'la arasındaki yerel saat farkını göstermekteymiş. Örneğin İstanbul'da saat 15 iken Berlin'de bak bir saat Geriymiş Berlin'in saat 14'müş Pekin'e bakıyoruz. Pekin'de 5 saat ilerdeymiş ya 15'e 5 eklediğiniz Saat 20'ymiş Pekin'de Buna göre Sydney'den Sydney saatiyle <gülüyor> 23'te kalkan bir uçak 18 saat uçarak İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da saat kendi yerel saatine Göre kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bak Şöyle diyeceğiz. Sydney'de çok basit aslında sadece düşünsel olarak düşündüğün zaman işin içinden çıkılmaz hale geliyor bak. Aslında çok basit dikkatli dinle. Sydney saatiyle 23 değil miydi? E şimdi Sydney'de saat 23 ise Sydney İstanbul'a göre 7 saat ileride. E o zaman 23'ten 7'yi bir güzel çıkaralım 16'yı bulalım. 16'ın arkadaşlarım aslında İstanbul saatiyle saat 16'da kalkmış bu uçak. Ve kaç saat sürecekmiş bu uçuş? 18 saat sürecekmiş. 16'nın üzerine 18 saate eklerseniz arkadaşlar 34 yapacaktır. Fakat şimdi şöyle bir durum var yani 34 tane bölme yok bir günün içerisinde. Bir gün 24 saat. O zaman sen günler birbirini tekrar ettiği için 24'ü bundan çıkarırsan saat 10'u bulursun. Demek ki İstanbul'a saat 10'la inecekmiş bu uçak sevgili arkadaşlarım. Evet ilk soru. Bakın. Ben lisedeyken bu tarz sorularda vardı tabi böyle grafikli grafikli verilmiyordu ama benim zamanımız zor soruları bunlar böyle çünkü düşünce gerektiriyor. O zamanlarda böyle sorular yok muydu vardı tabi ama inanılmaz derecede böyle beynimiz nasıl diyeyim böyle iyice sulanıyordu bunları çözeceğiz. Yani çok basit tamam gündelik hayata göre düşüneceksin çok basit ikinci soru. Aşağıda bir kitapçıda satılan metin yayınları kitaplarının türlerine göre oransal dağılımı birinci grafikte. Bu kitapları alan öğrencilerin mezun ya da 12. sınıf olduğunun oransal dağılımı da ikinci grafikte verilmiş. Mesela bu kitapları 12. sınıflar daha fazla tercih ediyormuş. Çünkü 210 derecelik bir açısı var. Sizin de gördüğünüz gibi. Türkçe 150 dereceymiş kırtasiye de bulunan e, kitapların. 90 daha 240 yapar demek ki 120 derecede fizik kitabı. Fizik kitabını alan öğrencilerin 1 bölü 4'ü, Türkçe kitabını alan öğrencilerin 2 bölü 3'ü, matematik kitabını alan öğrencilerin 60 tanesi mezun öğrenciymiş. Bak şimdi. Fizik kitabını alan öğrenci sayısı burada 120 dereceydi ya 120, 150, 90. E gel şimdi güzel arkadaşım bunların hepsi 30'un katı olduğu için 30'a böl bunu buna 4K diyelim. Bunu 30'a bölelim 5K diyelim. Bunu da 90'ı da 30'a bölersek matematikte 3K tane kitap varmış. Şimdi fizik kitabını alan öğrencilerin 1 bölü 4'ü demiş ya. Şimdi 4K tane kitap var. Demek ki bu fizik kitabını alan öğrencilerin 1 bölü 4'ünden bahsediyoruz. Ya bu arada birinci grafikte bu kitapları alan öğrencilerin mezun, e, pardon özür dilerim, metin yayınları kitaplarının türlerine göre oransal dağılımı, satılan kitapların. Şimdi o halde arkadaşlar 4K'nın 1 4'ü K yapar. Artı Türkçe kitabını alan öğrenciler 5K'ydı. 5K'nın 1 3'üne bakacağız şimdi. Bu da 10K bölü 3 yapar arkadaşlar. Artı matematik kitabını alan öğrencilerin 60 tanesi. Şimdi 3K tane matematik vardı. Demek ki sevgili arkadaşlar 60 tane daha buraya ekliyoruz. Ve bu da bize mezun öğrencileri veriyor. Yani 150 dereceyi veriyor. Peki buna göre metin yayınları kitaplarını alan 12. sınıf öğrenci sayısı kaçtır? E şimdi biz diyoruz ki. Fizik kitaplarının 4K tane vardı. E, K tanesini 12. sınıflar almış. 12. sınıflar mı almıştı bakalım. Yok pardon mezunlar almış. O zaman geriye kalan 3K tanesini Tabii ki kim almıştır arkadaşlar? Mezunlar almış. Artı 2 3'ünü Türkçe kitaplarının 2 bölü 3'ünü e, mezunlar aldıysa o zaman 1 bölü 3'ünü de 12'ler almıştır. E şimdi 5K'nın 1 3'üne 5K 3 artı matematik kitaplarının 60 tanesini e, mezunlar almıştır. Mezunlar almıştı. Matematik kitaplarının geri kalanlarını yani 3KX'i 60 tanesini o zaman kim almıştır? Tabii ki 12. sınıflar. 12. sınıflarda 210 dereceydi. Pekala şimdi şöyle diyoruz. K ile 10K bölü 3'ü toplarsanız 13K bölü 3 yapar. 3K ile 5K bölü 3 toplarsanız arkadaşlarım 14K bölü 3 yapacaktır. Daha sonrasında bir de burada 3K'mız var onu da unutmayalım. Bir 3K daha ekleyeceğiz. 23K bölü 3 yapacak burası. 23K bölü 3 yapacak. Bak burada bir artı 60 var. Bak burada bir eksi 60 var. Ve burası 150 dereceyken burası 210 derece oluyormuş. Şimdi 12. sınıf kitaplarını alan öğrenci sayısı sorulmuştu bize hatırlarsanız. O halde arkadaşlar ben şöyle diyorum. Şu... 60 burada bir sayı bildiğimiz bir sayı buradaki 60 da o bildiğimiz sayılardan bir tanesi o halde gelin biz bu iki ifadeyi birbiriyle bir güzel toplayalım toplarsanız arkadaşlar 60'lar gider 13k bölü 3 ile 23k bölü 3 toplarsan 36k bölü 3'ten 12k gelir ve burası da 150 derece ile 210 derecenin toplamı 360 derece yapar 12k 360 dereceye eşitmiş O halde arkadaşlar. Ben diyorum ki madem 12K360 eşit, K eşittir 30 derece yapmaz mı? Yapar. Şimdi K30 derece ise eğer, şurada gel yerine yazalım hadi. 30 dereceyi. 30 dereceyi 3'e böldünüz 10 derece geldi. 10 derece ile 13'ü çarptınız 130 derece geldi. 130 dereceyi 60 sayısını ekleyince 150 derecelik bir açı yapıyormuş. Yani o zaman bu 60 sayısı 20 derece eşittir 60 kişi diyebilir miyiz? Deriz valla. Peki bize neyi sorulmuştu 12 sınıf sayısı Yani 210 derece soruluyor 210 derece kaç kişidir E şimdi 20'si 60'sa 210'u kaçtır Sıfırlar gider arkadaşlar içler dışlar çarpma yapacağız 21 çarpı 60 bölü 2 diyeceğiz 2'ye böldüm 2'ye böldüm 30 30 kere 21 Bu da bize 630'u verir Yani cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz Sevgili arkadaşlarım Geçtim 3'e soru sağ tarafta tek başına bir yer kaplıyor bir alışveriş sitesinde satılan kazak ceket ve montun bir adedi için maliyeti ve sezon başındaki, ortasındaki ve sonundaki satış fiyatı aşağıdaki tabloda. Bu ürünlerin sezondaki satış adetleri ise aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bakın buralar arkadaşlarım hangi sezon ne kadara satıldığını gösteriyor. Alttaki de satılma adetlerini gösteriyor. Pekala. Sezon bittiğinde kazak satışlarından elde edilen kar, ceket ve mont satışlarından elde edilen toplam kardan kaç lira? Azdır diye sorulmuş bize. Şimdi maliyet fiyatları da belli ya. O halde şöyle diyelim. Kazak için sezon başında 80 liraya satılıyor ama maliyeti 50 ya. Dolayısıyla burada 30 lira karımız var. Sezon ortasında 60 liraya satılıyor 10 lira karımız var. Sezon sonunda 50 liraya satılıyor 0 lira karımız var. El, 50'den 50'yi çıkardık. Neyi sormuştu bir de montu mu sormuştu? Monta bakıyoruz 100 liraya mal oluyor zaten 50 lira sezon başında karımız var 20 lira sezon ortasında karımız var 20 lira sezon sonunda zararımız var montlar sezon sonunda zararına satılıyormuş peki şimdi adetlere göre vuralım bakalım kazaklar turuncuydu 100 tane sezon başında satılıyor sezon başında 100 tane satılıyorsa 30 lirada e, bunun tane başına karı var 30 kere, 300, 30 kere 100'den 3000 lira burada karımız var arkadaşlar artı 10 çarpı bak şurası kaç? 60. 600 lira burada karımız var. 0 hiçbir kazaktan kar etmediğimize göre artık bir şey toplamamıza gerek yok. Çünkü 0 ile 40'ı çarptığınız zaman zaten 0 yapacak. Demek ki kazaklardan elde edilen kar 3600 TL. Peki. Şimdi geçelim monta. Montlar mavi ile gösterilmiş. 90 tane satılmış ve 50 tane arkadaşlar. 50 liraya satılıyor. Yani karı 50 lira. O halde çarparsanız 60'la pardon özür dilerim 90'la 50 4500 lira burada kar edilmiştir artı. Daha sonrasında e, şuradaki maviye bakıyorsunuz 80. 80 kere 20 diyorsunuz 1600 lira da burada karımız var artı. E, ve daha sonrasında sezon sonunda 20 lira e, pardon özür dilerim 20 tane satılmış ve 20 lira da zarar var her birinden. Dolayısıyla 400 lira zararımız vardır artı eksi yapalım 400 lira da zararımız var. Toplamda arkadaşlarım 4500, da 6100 yapar. 6100'den 4000'i çıkarsan 5700 TL gelir. Şimdi ne kadar azdır diye sorulmuştu. Şundan şunu çıkarırsanız cevabın 2100 olması gerektiğini görebiliriz. Dolayısıyla da cevabımız A seçeneğinde sevgili arkadaşlarım verilmiştir diyeceğiz. Ve devam ediyorum. 4. Dörd, e, sorum için 95. sayfamla 3. sorunun cevabına A dedikten sonra. Diyor ki. Patronları Meryem ve Mesut, Mesut'tan Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait şirketin kar zarar durumunu gösteren birer grafik yapmalarını istemiştir. İki çalışan aşağıdaki grafikleri oluşturmuştur. Şimdi Meryem bu şekilde bir çubuk grafik oluşturmuş, sütün grafiği oluşturmuş. Mesut da dairesel bir grafik oluşturmuş arkadaşlar. Mesut Nisan ayında yapılan zararı, bak Nisan ayında zararda. Kâr zannediyor ve ona göre bir dairesel grafik oluşturuyor. Buna göre şirket Nisan ayında kaç bin lira zarar etmiştir diye soruluyor. Şimdi demek ki Meryem'in yaptığı doğru. Meryem'in yaptığı doğru. Mesut'un yaptığı yanlış ve Mesut arkadaşlarım Nisan ayında yapılan zararı da kâr olarak düşünebiliyor. Düşünüyor ve buna göre oluşturuyor bu takvimi. Şimdi o zaman ne kadar kaç bin lira kârımız var, zararımız var bunları bir ortaya çıkaralım. Bir dökelim isterseniz hadi. X lira Ocak'ta. X bin lira Ocak'ta kar var. 27 bin lira Şubat'ta. 8 bin lira Mart'ta ve X eksi 25 bin lira da sevgili arkadaşlarım Nisan ayında zararımız var. Bunları toplarsanız 35 artı X geldi bakın. 35 artı X lira burada kar var. X, -X 25 zarar ya demek ki ben toplam kar bulabilmek için burada arkadaşlarım x eksi 25 sayısı zaten bak burayı, burayı iyi dinle burası önemli x eksi 25 zaten tablonun alt tarafında kaldığı için negatiftir dolayısıyla sen zarar ediyoruz diye bundan eksi deyip x eksi çıkarırsan gümleyebilirsin aklında bulunsun zaten bu bizim zararımız x eksi 25 negatif olacak zaten dolayısıyla ben karın üzerine direkt x eksi 25'e ekleyeceğim bu bir ikincisi toplam edilen kar o zaman ne olur 2x artı 10 çok güzel Toplam edilen biz şu an neyi bulduk arkadaşlar? Karı bulduk. 2x artı 10 lira karımız varmış. Şimdi Mesut bunu da kar olarak düşünmüş. Yani x 25 lira zarar vardı ya hani. x 25 ama o eksilisi. Yani ben bunu eksi parantezine alırsam 25 eksi x. İşte Mesut şu başındaki eksiği görmüyor. Şunu kar olarak kabul ediyor. Yani arkadaşlar o zaman toplarsak biz bunları bak 27 artı x 35 yapıyordu. 35 artı x'in üzerine bir de 25 eksi x ekliyor. Artı x eksi x gidiyor. Mesut diyor ki ya 60 bin lira diyor 1000 TL. 60 bin TL diyor bizim karımız var toplamda diyor. O böyle düşünüyor böyle zannediyor. Pekala. Şimdi Mesut'un yaptığı hesaba göre şimdi bir daha düşünelim tamam mı? Bir kere örneğin. Mart ayında 8 bin lira karımızın olduğunu mesut biliyor. Toplam 60 bin lira karımız var diye düşünüyor. Toplam 60 bin lira karımız var diye düşünüyorsa, 60 bin lira karın içerisinde 8 bin lirayı 360'ın içerisindeki 8'e dönüştürüyor asna bakarsanız. 6 katı 6 katı 48 mi 48 demek ki Mart ayına şuraya 48 derece demiş. Tamam mı? E buranın 90 olduğunu söylemiş. O zaman şurası kaçtır? Tabii ki 42'dir. Bakın Nisan ayı içinde 42 derecelik bir e, kar düşünüyor. Nisan ayında düşündüğü kar neydi bunun? 25 eksi x'ti. Şimdi o zaman ben diyorum ki madem 60 e, neydi burası? 60'ın içerisinde e, ne kadar bir şeyimiz var? 60'ta 8 ise 60'ta 8 ise 360'da diyelim ya da 42'de diyelim. 42'de kaçtır diye soralım. Olur mu bakalım bir daha düşüneyim şimdi. Ee, tamam. He, direkt şöyle yapalım o zaman. Daha mantıklı olur. Arkadaşlarım 360'ı 60'sa diyeceğiz. 360 derece toplamda 60.000 TL kâra tekabül ediyorsa. Şuradaki 42 derecelik kısım kaça tekabül eder diye düşüneceğiz biz. Bunun 6 katı mı? Evet 6 katı 42 olan sayı ne? 7. O halde Nisan ayında. Bizim 7 lira sevgili arkadaşlarım zararımız pardon karımız var diye düşünüyor. Ama Nisan ayında normal şartlar altında ne kadar bir zararımız var o zaman 7. Çünkü Mesut zararı kar olarak düşünmüştü. Yani bizim cevabımız B seçeneği olacaktı diyebiliriz. İkisi de buradan bulabilirsiniz tabi 25-x 7 ise x de 18'dir. Ben x'i bulacağız diye baya bir gayret gösterdim ama x'i istememiş pekala. Beşinci soru. Bir üniversitenin satranç kulübü tüm üyelerine 3 sorudan oluşan aşağıdaki anketi uyguluyor. Her üye sorulan sorulara birer cevap vererek anketi dolduruyor. Mesela birinci soru satranç oynamaya ne zaman başladınız? Şık var okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite. Satranç ile ilgili kitap kaç kitap okudunuz? 5'ten az, 5-10, 10'dan on, fazla. Genelde satrancı hangi açılış ile başlarsınız? Sicilya savunması, İngiliz savunması, Vezir Gambit'i ve diğer... Bir sürü yöntem var tabi saçla açılış hamlesi için. Peki üyelerin 1, 2 ve 3. sorulara vermiş oldukları cevapların dağılımı sırasıyla içten dışa olarak olacak şekilde daire ve halka grafiklerinde verilmiştir arkadaşlarım. Bakın şurası 1. sorunun cevapları. Dışarıdaki halka 2. sorunun cevapları. En dıştaki halkada 3. sorunun cevapları. Anket sonucunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. Ortaokul. Okul öncesi bakın ortaokul. Pişt. Okul öncesi, lise ve üniversite, ilkokul yok burada. Satranca başlayan üye sayıları sırasıyla 6, 10, 15 ve 30 sayılarıyla ters orantılı demiş Şimdi bunlarla ters orantılı olan sayıları ben doğru orantılı olarak yazabilirim. Nasıl? 6, 10, 15 ve 30'un ortak katını 30. 30'sa ben buna 5K derim, şuna 3K derim, buna 2K derim, buna K derim. Neden? Çarpımları 30K yapıyor çünkü. Peki, ilk başta söylediğim neydi? Ortaokul, ortaokul 5K'ymış arkadaşlar. Şurası 5K, okul öncesi 3K'ymış. Lise 2K'ymış ve üniversite K'ymış Pekala şimdi şöyle diyelim Bak şurası 162 derece 360 dereceden 162 dereceyi çıkarırsan 290 198 özür dilerim 198 derecelik bir kısım kalır Ve bu 198 derecelik kısım 3K 2K daha 5K 5K daha 10K K daha 5 k 5 k daha 10 k kda 11 kya eşitmiş O zaman buradan ben K'nın 18 olması gerektiğini Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Daha sonrasında şuradaki 162 dereceyi de Giden 18'e bölersem şuraya kaç K yazmam gerektiğini bulurum. Bu da 9 gelir. Demek ki burası da 9 K'ymış sevgili arkadaşlar. Güzel. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Satranca İngiliz savunması ile başlayan üye sayısı. İngiliz savunması bak burada 1, 2, 3 bölme. E, bu, bu arada şurayı okumadan önce ikinci ve üçüncü sorulardaki daire halkaları sırasıyla 10, 8, 10 ve 8 eş parçaya ayrıldığına göre demiş. Tamam çok güzel. Şimdi bunlar zaten... Halka parçası olduğu için arkadaşlar daire halkaları olduğu için dolayısıyla merkez içine birebir uyum sağlamak da zorundadır. Bakın en dıştaki 8 eş parça ayrılmış. O zaman 360'ı siz 8'e bölecek olursanız 45 gelir. Bak şu kısım 45 derece. Burası da 45 burası da 45 derece. Yani 135 derecelik bir kısımdan bahsediyoruz biz şu an. Peki devam şimdi devam okumaya devam. Satranca İngiliz savunmasıyla başlayan üye sayısı yani 135 derecelik kısım. Okul öncesinde başlayan. Okul öncesi 3K'ydı. Ee, biz K'nın kaç derece olduğunu söylemiştik. 18 derece olduğunu söylemiştik. O halde 3K 3 kere 18'den 54 derece yapar. 135 derecelik kısım 54 derecelik kısımdan kaç kişi fazlaymış arkadaşlar? 45 kişi fazlaymış. Artık derece ile kişi sayısını da birebir eşleyebiliriz. Çok güzel. 135'ten 54 dereceyi çıkarırsınız arkadaşlar. 81 derece gelir ve bu da 45 kişiye tekabül ediyor. Peki... Ne demişti bize? Ee, satranç ile ilgili 10'dan fazla kitap okuyan kaç üye vardır? 10'dan fazla kitap okuyan üye sayısı şurada 2 tane bölme var bakın. Toplamda 10 bölmeydi. 360'ı 10'a böldünüz, her bir bölme 36 derecelik bir bölme. 2 bölme varsa burada demek ki 72 dereceden bahsediyoruz. 81 derece 45 kişi ise 72 derece, Uf, sildim. 72 derece kaç kişidir? Sorunun cevabı burada gizli. 9'a böldüm, 9'a böldüm, 9 ve 8 yazdım. 9'a böldüm, 9'a böldüm, 5 yazdım. 8 çarpı 5 bana cevabı verir. Demek ki e, ondan fazla satrançla alakalı kitap okuyan kişi sayısı 40'mış. Doğru cevabımız da C olacaktı. 95. sayfamızda bu şekilde bitirdik. Dediğim gibi bu sorular başka sorular arkadaşlar. 96. sayfamızda artık 6. sorumuzu çözüyoruz. Son iki soru. Akın, Burcu ve Can. Halka atma oyun oynayacaklardır. Halkalar Aşağıda Gösterilen Çubuklardan Birisi içine Düşerse Düştüğü Çubuğun Yanında Yazılan Puan Alınmaktadır Her Oyuncu her etapta, her etapta 3 Atış Yapmakta Ve 5 Etap Sonunda Oyun Bitmektedir Yani Toplam Atış Sayısı Ne Olacak Arkadaşlar 15 Tane Atış Yapacaklar O Zaman Doğru Mudur Çünkü Her Etapta 3 Atış Yapılıyor Ve 5 Tane Etap Sonunda Oyun Bitiyor Demek Ki Herkes 15 Tane Atış Yapacak Bunu Anladık Buradan Oyun sonunda Akın burcu ve Can'ın yaptıkları isabetli atış sayıları sütun grafiğinde bakın 3a artı 1 tane burcu isabetli atmış. A artı 3 tane Akın ve Can da 2a tane isabetli atış yapmış. Ve kazanılan puanların grafiği de sağ tarafta verilmiş arkadaşlar çizgi grafiğiyle. Akın'ın isabetsiz atış sayısı Can'ın isabetsiz atış sayısından bir fazla olduğuna göre şimdi şu atış puanlarımız da şurada var ya ben o kısmı şöyle bir keseyim. Hop Sonra aşağı doğru geçelim ve onu buraya alalım arkadaşlar. Yoksa kimin kaç puan aldığını hem aşağı in yukarı çık ekranda hesaplayamayabiliriz. Evet şurada durması daha iyi. Şimdi siz de görüyorsunuz değil mi? Aynen. Pekala. Akın'ın isabetsiz atış sayısı, Can'ın isabetsiz atış sayısından bir fazlaymış. Şimdi A'ları bulabiliriz o zaman herkes 15 tane atış yapmamış mıydı? Evet. Akın kaç tane isabetli atmıştı? A artı 3 tane. Dolayısıyla ben 15'ten A artı 3'ü çıkarırsam Akın'ın yaptığı isabetsiz atış sayısını bulurum. Şimdi gelin Can'ın yaptığı isabetsiz atış sayısını bulalım. Toplam 15 atıştan 2 A tanesini isabetli attıysa demek ki 15-2 A tane isabetsiz atmıştır. Ve şu akının attığı isabetsiz atış sayısı canın isabetsiz atış sayısından bir fazla olduğuna göre demek ki ben buna bir eklersem bunlar birbirine mis gibi de eşit olur. 15'ten 3'ü çıkardınız 12 eksi A eşittir 16 eksi 2 dediniz buradan A eşittir 4 geldi. Yani arkadaşlar şurası 7'ymiş şurası 8'miş ve A sayısı 4 olduğu için burası da 13'müş. Çok güzel ağları da bulduk artık soruda bir bilinmeyeni daha yok ettik. Daha sorunun çözümüne başlamadık bile. İlk ifademize bakalım doğru olabilirlere bakıyoruz. Burcu'nun bir isabetli atışı mor çubuğun içine düşmüş olabilir demiş. Şimdi Burcu'ya bakıyoruz Burcu 13 tane atış yapmış. 13 tane atıştan da gitmiş 270 puan almış. Şimdi burada sevgili arkadaşlar 13 tane isabetli atışımız var. Ve biz toplamda 270 puan almışız. Ve mor çubuğun içine düşmüş olabilir. Yani 30 puanlık yere atmış olabilir diye söylenmiş bize. Şimdi bu 13 atışın tam mamını 20'ye atmış olsa 260 puan alacaktı. Ama bir tanesinin mor çubuğa kalanları turuncuya atmış olursa yani 12 tane atışı 20 bir tane atışı 30. Bakın ne yapar? 240 artı 30'dan 270 yapar. Ve böylelikle 270 puanı yakalayabiliyoruz. Doğru olabilir diye sorulmuş bize. Birinci öncülümüz doğruydu. Akın'ın isabetli atışları sevgili gençler. Akın'ın isabetli atışları en az iki farklı çubuğun içine düşmüştür. En az iki farklı çubuk diyor. Yani İki farklı çubuk, üç farklı çubuk, dört farklı çubuk veya beş farklı çubuğa düşmüş oluyor. Hepsi tek bir atışa gidemez diyor. Peki akın ne kadar puan almıştı? 370. 370 puansa ben bu 370'i 13 tane atışı vardı ya. böldüğün takdirde sevgili arkadaşlarım. Eğer tam, bölün, tam bölünmüş olsaydı toplam kaç atışı vardı? Bak dur özür dilerim 13 değil 13 değil. Bunun isabetli atış sayısı 13 değildi çünkü. Kaçtı kimin? Akının. Akının 7'iydi. 7'ye bölünür mü burası? 7'ye bölünmüyor. Bölünmüş olsaydı eğer o zaman her birini de aynı çubuğa atmış olabilir diyecektik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım demek ki birden farklı çubuklara atmış. Birden farklı demek en az 2 demek zaten. Çünkü birden farklı çubuklara atmış olursa 2, 3, 4 veya 5 tane farklı çubuğa atmış olacaktı. Dolayısıyla ikinci öncülümüze doğru. Üçüncüye bakıyoruz. Can'ın isabetli atışları 5 farklı çubuğunda içine düşmüş olabilir diyor. Can kaç tane atmış arkadaşlar? 8 tane. Bu 8 atış için her birini bir toplayalım bakalım kaç yapıyor? 20, 50, 100, 200 yapıyor. Can ne kadar puan almıştı? 400. O zaman şöyle diyelim 200 puan aldı ya geriye 200 puan daha alması lazım. 5 tane atış yaptığını düşündük her birine birer tane atarak. Şimdi 200 puan daha alması lazım ve kaldı ne kadar atışı? 3 tane atışı kaldı. 3 atıştan 200 puan alınabilir mi diye bakacağız. Doğru değil mi? Yanlış yapmıyoruz. Can'ın isabetli atışları 5 farklı çubuğun da içine düşmüş olabilir diyordu. Can 8 tane. 5 tanesini attırdık. 200 puan aldı. 200 puan daha alması lazım şimdi. 200 puan daha alınabilmesi için 3 tane atış hakkımız var. 3 atıştan maksimum alınabilecek puan zaten 180'dir. 200 alamıyor yani. O halde 3. öncül cortladı. Cevap neymiş? D seçeneğindeki 1 ve 2'ymiş. Güzel soruydu ve selam geçtim 7'ye. Hadi bakalım son soru. Tablo ve grafik problemlerine bay bay diyeceğiz şimdi. Bir AVM'nin günün belirli saatlerine göre müşteri sayılarının gösterildiği aşağıdaki grafikte 10 ila 14, 14 ile 18 ve 18 ile x saatleri arasındaki grafik gösterimleri doğrusaldır. Peki 14 ile 18 arasındaki bir saatte müşteri sayısı 5 saat öncesinin 8 katı. 2 saat öncesiyle aynı olacaktır demiş. Şimdi 14 ile 18 arasındaki bir saat diliminde şurada arkadaşlarım. 2 saat sonrasıyla aynı olacaksa o 2 saat sonrası şurasıdır. Tamam. O 2 saat sonrası şurasıdır. 5 saat öncesinde 8 katı oluyormuş. Şimdi bundan 5 saat çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım zaten şuranın uzunluğu 4 birim olduğuna göre o uzunlukta şuraya bir yere düşecektir. Ve bunun da kaç katıymış? 8 katıymış. Yani şurası x ise Şurası hop. X demeyelim. X'imiz var zaten. A diyelim en iyisi. X şurada gösteriliyor çünkü. Burası A ise. Demek ki sevgili arkadaşlar. Burası neymiş? 8 A'ymış. Pekala. Bize demiş ki. A ve M'nin kapanış saati kaçtır? Hadi bakalım. <gülüyor> Şimdi doğrusal olduklarını biliyoruz. Bunu unutmayalım öncelikle. Doğrusal olduklarını biliyoruz. Pekala. Burada sevgili arkadaşlar. Saat 10'dan saat 14'e kadar 4 saatte 400 tane müşteri gelmiş bakın. O zaman her saat kaç tane müşteri gelir? Yüzer yüzer müşteri gelir. 4 saatte 400 tane müşteri. Neden 400 diyorum? 4 çarpı 100'den kaynaklı tamam mı? Şimdi o halde o halde benim şuradaki A'nın alacağı değer sevgili arkadaşlar, A'nın alabileceği değer burada 100 olabilir, 200 olabilir, 300 olabilir. 400 olmaz çünkü 400 için şurası gerekiyordu. 5 saat önce de, de öncesi demişti. O hikaye yalan olur yani. 100-200-300 olabilir. Peki bunun 8 katı ne? 800. E, Şunun 8 katı 1600. Burası da ne yapar? 2400 yapar. Şimdi şuraya bakıyorsun zaten maksimum gelebilecek müşteri adeti 2000 olduğu için. Ben diyorum ki 2400 olamaz. Şunu da sildim. Pekala AVM'nin kapanış saatini bulacağız. Acaba e, kaça denk gelecek? Bunu elde etmemiz lazım. Ama ondan önce şunu elde etmemiz lazım. Şu kısım var o bilmediğimiz kısım orayı elde etmemiz lazım pekala şimdi gençler devam edelim şuradaki zaman diliminde 800 veya 1600 800 nerededir önce ona bakalım 800 nerededir şimdi 800 için sevgili arkadaşlar şurada 400'dü bakın burada 4 saatlik bir zaman diliminde avm'deki müşteri sayısı hop 16 artmış 4 saatte 16 arttıysa demek ki 1 saatte 4 artıyor 400 400 artıyor yani değil mi Pekala 400-400 artıyorsa ben diyorum ki şuranın eğer ki A'yı 100 seçersem ve şuradaki 8 da 800 olursa demek ki arkadaşlar şurası seçtiğimiz kısım saat 15 olacaktır. 15 çift 0 olacaktır. Pekala onu da bulduk. 15'i de bulduk. Burası 15 2 saat sonra şurası ne olur? 16-17 olur. E hayda 15 seçince 17 gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü 17 18'den önce. Ama biz 18'den sonra bir şey bulmamız lazım. Demek ki burası artık 15 değil. 200'e 1600'müş. Yani arkadaşlar şurası 200'müş. Buranın 200 olabilmesi için yüzer yüzer artıyordu ya. Şuranın ne olması lazım gençler? 12. Saat 12 olması lazım. 12 dedik ya 5 saat sonrasını olur? 17. Demek ki burası 17 olacak. 17'den 2 saat sonrası ne yapar? 19 yapar. Bak muhteşem oldu gördüm. Hepsi yerli yerine oturdu. Peki A200'de şurası kaçtır? 1600 değil midir? 1600'dür. Çok güzel. Şimdi gençler, artık şuna geri dönelim. 18'den 19'a. Şurası kaç birim? 1 saat. Şuraya bakıyoruz kaç birim? Şimdi 8 haneydi 1600 yaptı, değil mi? 20'den 16 çıkardınız, şurası da 4 birim. Yani her bir saatte 4 saat azalıyor mu? Her bir saatte 400 kişi azalıyor artık. Peki buradaki sevgili arkadaşlar 20 kişi dörder dörder azalıyor ya orası. Oradaki 20. Kaç saat sonra tamamen biter? Sıfır olur. Kaç saat sonra? Şimdi her, saat, her bir saatte 4 azalıyorsa. Kaç saatte 20 azalır? Bunu bulacağız biz. Demek ki 5 saatte. 4 kat, 5 katı çünkü. 5 saatte azalacaksa ben 18'in üzerine 5 saat eklerim. Ve bu AVM'nin kapanış saatinin 23 çift sıfır olması gerektiğini söylerim. Doğru cevabım da E seçeneği olur. Evet. Evet. Umarım... Anlat, anlatımımız başarılı olmuştur bakalım 29 dakika 7 sorunun 29 dakika çözüldüğüne zaten e, şahit oldunuz ki bu da ne demek oluyor en başında da söylediğim gibi bu sorular arkadaşlar biraz nitelikli mi nitelikli sorular güzel sorulardı yüzde problemlerinde artık 5. bölümde bir sonraki videoda görüşeceğiz o videoda görüşürüz sizleri seviyorum Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın